Hindu Tapınaklarının Şaşırtıcı Gerçekleri Hindistan, gizem, mitoloji ve mucizeler ülkesidir. Hindistan'da bulunan antik tapınaklarla ilgili pek çok şaşırtıcı hikayeler anlatılır, efsaneler ve mitler söylene gelir. Bunlara inanmak zor olsa da şimdi bazılarından bahsedeceğiz. İşte inanılmaz özellikleriyle yedi tapınak. İlk olarak şiva heykelinden söz etmek istiyoruz. Rishikesh'te şiva tapınağındaki şiva heykeli ve tapınaktaki diğer tanrı heykelleri 2013 yılındaki yıkıcı selden sağlam kurtuldu. Tapınağın içindeki hacılar da zarar görmeden hayatta kalabildiler. Ancak başka birçok yerde büyük yıkımlar oldu ve sel nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Bilim bu mucizeyi açıklayamıyor. İkinci tapınak olan Jivalaji Tapınağı'nda sürekli yanmakta olan yedi doğal ateş vardır. Pek çok araştırmaya rağmen bu doğal alevlerin sebebi bulunamamıştır. Alevler bilinen tarihinin ilk başlarından beri sürekli olarak yanmaktadır. Hindistan hükümeti uzmanları ve birçok jeolog, bu ateşin kaynağını bulmaya çalıştı ama bulamadı. Kançipuram'daki Ekambareşvarar Shiva Tapınağı'nın en önemli özelliği ise, 3500 yıldan daha fazla yaşı olan ve tek bir ağaç gövdesinden 4 çeşit mango veren ünlü mango ağacının bu tapınakta bulunmasıdır. Ağacın mangolarının her biri 4 vedadan birisine adanmıştır. Tapınağın tanrısının adı, mango ağacının efendisi anlamına gelen eka, amra, nata kelimelerinden gelir. Ağacın söz ettiğimiz bu özellikleri hala gizemlidir ve bilimin bu konuda hiçbir fikri yoktur. Veda Giris Varar Tapınağı, halk arasında kartal tapınağı olarak bilinir. Bu tapınağın en büyük özelliği, tapınağın üzerinde dolaşan iki kutsal kartaldır. Kartalların bu antik tapınağın tanrısının koruyucusu olduklarına inanılır. Buradaki daha şaşırtıcı bir gerçek, kartalların vejeteryan olmasıdır. Rahiplerin verdiği tatlı pirincin koyulduğu bir kayaya iner ve bu pirinçten yerler. Bir mitolojide burada yaşamış olan iki bilge kişinin daha sonra kartal kimliğine bürünmüş olduğu söylenir. Şimdiki tapınağımız Gaviganga Dareshvara Tapınağı. Bengalur'deki Gavipuram'da Shiva'ya adanmış eski bir Hindu tapınağı vardır. Bilindiği gibi ghee gi denilen sade yağın tekrar tereyağına çevrilmesi mümkün değildir. Ama bu tapınakta mümkündür. Rahipler tapınağa ziyaret edenlerin getirdiği giyi Şiva Lingam'a sürdüğünde giyi şaşırtıcı bir şekilde tereyağına dönüşüyor. Sıradaki tapınağımız Hindistan'ın en eski Şiva Lingam'larından birisi olan Vadakumnatan Şiva Tapınağı'dır. Bu Şiva Tapınağının eşsizliği çok büyük bir Şiva Lingam'ın bulunmasıdır. Bu Şiva Lingam Asırlar boyunca ziyaretçilerin sunduğu Gi'ye ile örtülü durumdadır. Lingam yerinden kaldırılmaz. Buradaki Gi'ye katmanının yaklaşık 3 metre kalınlığında olduğu sanılıyor. Gizemli olan kısmı ise Gi'ye'nin asla erimemesidir. Kerala'nın en sıcak tropikal havasında ve Lingam'ı çevreleyen binlerce kandilin ısısında bile Gi'ye erimiyor. Bunun arkasında yatan gizem hala bilinmemektedir. Ayrıca gi-iyi yemek için tapınağa tek bir karıncanın bile girmemesi de başka bir gizemdir. Son olarak anlatacağımız Stampeşvar Mahadev Tapınağı, Umman Denizi'ndeki Kambat Körfezi'nde yer almaktadır. Bu tapınak sadece gelgitin düşük olduğu saatlerde ziyaret edilebiliyor. Yüksek gelgit saatlerinde tapınağın büyük kısmı sular altında kalıyor. Ancak şaşırtıcı bir şekilde tapınak bu sudan zarar görmüyor.